Malta abi döndü. Ölene yakın. <Gülüyor> Zaten Bedanç abi Mel öldürüyorlar biliyor musun? Adam var, karşı süne karşı <gülüyor> adam var. Aynen. Gedi benden, kayın arkasında. O drop'a gidin be. No no no no. Geldi mi zaten de var ama. Kalkmıyorum. Motörp sen neredesin? Sen neredeydin? Gel tamam, yanıma gel Kaya kaya Sumo'm yok ki Tamam tamam kaldırıyorum seni Dur dur dur ben Dur dur dur ben yerimi sağlama alayım Tamam dur Sağlamdasın Medkit'in var mı? Ya, gel, Dükkandaki lan. adam öldü mü? Yo, düştü ölmedi Solda adam geliyor adam... Önde de var Tamam soldakilere bakalım iyi Gel Aa Bu ne lan? Solda Neyse ben gittim boş veririm Tepe yanımıza vurdu. gelmişler yanımıza. Yakında adam var. Onu. Ona çok açığa çıkıyordum. Ben. Bene baş... gel. Ala bak alabiliyorsan bende de AVM var istiyorsan zahmet. O abi. Voltar ses açıkta sen şu anda. Adam geldi itirafında. İtalse gidiyorum. Kaldırabilir. Git kaldırma beni sağdan bak Bekle bekle. Duvara doğru gidelim sağdaki duvara. Gel buraya. Bu güvenli Ay, misin? Şu an güvenliyim. Diyeyim. Bir, bir kişi önündeki evde. Ona ses aldı. Evet. Bir de karşıdan sktirdi bari çölün görüyor musun? Kayın arkasında karşıda üç kişi. Oradan sıkıyorlar. Hı -hı. Allah Allah neymizi gördü bu insan. Lan, onu yaldır. Hasan'ı öldüm ben. Onur, onur, onur. kaldırabilir misin beni? Mi? Ve right, basıyorum kaldıracaksın Zaten med git basıyorum. Crop. Tamam. Yitark. Gör. La la la. İki kişi daha var. Allah'ım Allah'ım Süper Onur arkadaşı geldi arkasına hemen Aynen Yiğit'e solduğumuzdan bir olabilir Solumuzdan Altik sarmış adamda görmemişim Biri boyuldu Evet Köprü yiğit bu tarafı. C tarafında. Mi? Köprü tarafında. Karşıda. Ters kayın arkasına geçti. Gördüm evet, mü? gördüm. Sam bir boyuldu. Komo burada? Hadi be. Evet. adam bizim tarafta bir yerde bir tane vurdum da armur marmur burda karşıdan bir birisi geçti ona ya. iki it yedi benden ya suya girdi suya girdi Gördüm, Arkadaşları da orada olabilir, suda Te, Tepe dikkat edin tepe Karşıda lan kaldı Gördüm onu karşıyadiler Bana sıkıyor. Bu içeri ben. Üstümüzden gelebildiler ya. kulübeye girdi. Diri <gülüyor> bayıldı. Yakın mı oynayacağız yok. <gülüyor> Bekliyorum. Bunlar artık sürekli alan yiyecekler. Koşuyor, birisini ben düşürdüm. Düşürdüm. düşürdüm. <Türk> Lanlar. Son bir kişi, o da kulübe tarafından sanki. Yarı sönüyor. Yine. <Türk> <Türk> minyon, minyon. Alo, alo. 1800 asar. Evet. Benim de 1800 mü? Gösterir mi benim 1800? Ne o? Kaba yedi oyun benim. Bu saçma sapan. Ben.